Bye. <laughs> Devrim yolculuğumuzda ego ve süper egolarımızdan uzaklaşmak, yönetmek adına günlük hayatımıza katabileceğiniz önerileriniz olur mu? Şimdi bu soruyu neden sorduğumu biliyorsunuz anladığım kadarıyla. Egosiyonlar ego. Yüzünde ego. gördüm. <gülüyor> ya bu şey gibi, yani çok yiyorum, karnım şişiyor, bu mideden kurtulmanın bir yolu var mı gibi. Yerinde kullanamadığımız şeyleri genellikle atmak istiyoruz. Öyle bir durum var. Ne işe yaradığını tam kavrayamadığımız şeyler bize fazlalıkmış gibi geliyor. Daha önce bahsettik ya sen. Meditasyonda ben kafamı durdurmak istiyorum diyen insan çok ama kalbimi durdurmak istiyorum diyen insan yok. Buna benziyor. Yani bu kafanın işi durmak değil, o kalbin işi de durmak değil. İnsanın işi de id egoyu, süper-egoyu atmak değil. Şimdi bu id-ego, süper-ego zaten psikolojide işte freudun bizim teratürümüze kazandırdığı aslında bir zihinsel düzeyleri ya da içsel karar mekanizmalarını anlatmak için kullanılmış eğitimli benzetme dediğim bir yöntem. Aslında zihin felsefesinin bir hipotez dizisidir bu bana sorarsanız. Ve kabaca id dediğimiz şey bizim hayvani zihnimizdir. Her şeyi isteyen kısımdır yani. Bizim işte kültürde adına nefs dediğimiz bir şeye karşılık istiyorsak ona id olarak düşünebilirsiniz. Süper ego bizim toplumsal zihnimizdir ya da kültürel zihnimizdir yasaklarla, sınırlarla, olması gereken ideallerle bezelmiş ve kültürel olarak yaratılmış bir zihindir aslında. Ego ise bu ikisinin arasında ara yolu bulup yaşayan ben'e verdiğimiz isimdir zaten. Teşekkür ha. ederim. Ego benimdir yani değil mi? Evet. Bu arada ben e, Hazalcığım hani bu konuları anektodal olarak bilen biri olarak söylüyorum. Teoride bir yanlışım olursa lütfen söyle. Aslında ile süperego devamlı çatışır. Ego da onun arasını bulup bir şey yapar. Cem Mumcu'nun Biraz terbiyesiz benzetme yapabilir miyim diyerek verdiği bir örnek var. Mesela diyelim bir beyefendiyi örnek veriyor. Sokakta yürürken öndeki bir hanımefendiyi çok beğendi, çok seksi buldu. İd diyor ki saldır ve çiftleş yani bir yolunu bul. Evet. Bununla üre, devamlı dürttürüyor. Süper Ego diyor ki manyak mısın, yasa var, şey var, günah, ayıp bilmem ne bir ton şey söylüyor. Ego aradan çıkıyor. Mesela nazikçe konuşmak, gidip şiir yazmak, serenat yapmak falan gibi ara yollar buluyor. Ve dolayısıyla bu da aslında ego bizim o çatışmadan kaynaklı yaratıcılığımızın mecra. Yani bunların hiçbirinden. Kurtulmamamız gerekiyor. Ama galiba sorudaki ego bizim günlük hayatta kullandığımız egoya bir gönderme yapıyor. Kibir ya da narsisizm anlamındaki bir şey galiba orada. Doğru mu hissettim onu bilmiyorum. Ben, e, muhtemelen öyle kullanıldı ama zaten soruyu sormamın en büyük sebeplerinden biri şuydu. Ego dediğimiz kavram bir dengeleyici unsur. Ego ben demek. Bir çeviri hatasıyla zamanından dolaşarak evet. gelerek bir ego oluyor. Siz Egosuz ol dediğinde birine bensiz ol, benliksiz ol demeye çalışıyorsunuz. Bu yanlış bir kullanım biçimi. Ha, ama bazen... Doğrusu galiba egoist olma desek daha doğru. Egoist diyebileceğimiz kavram daha evet. doğru herhalde. Evet hocam. Egoist olma ama birine bencil olmak da değil de hani bu benlik algısı ya bencil olmak gerekir bazen. Bencillik o sanılan sadece kendini düşünmek değildir. Bene dair düşünmektir. Ancak işte bahsedilmesi gereken yer belki de bu. Dilde artık konuşulan bazı şeyler... Yanlışlar doğru gibi alg oturmuştur işte dediğiniz gibi egoist, egoist aslında kendi beynini düşünen anlamına gelir ama mesele bunun dozunun kaçırılması. Zaten şey. herhangi bir şeyi izim yaptığın zaman hep dozu kaçar ya egoyu da istik bir hale getirirsen ya yani bir ideoloji gibi böyle bağlayıcı bir şey haline getirirsen ve toplumsal ya da efendim diğerlerine faydacı tarafını unutacak kadar beni düşersen belki o anlamda egoizm hakikaten evet. hayatımızdan dışlamamız gereken bir şey olabilir ama ben açıkçası şeye katılıyorum. Ben şimdiye kadar dünyada şöyle geriye doğru baktığımda büyük kötülüklerin hepsinin bizden geldiğini görüyorum. Yani biz diye bir şeyle hareket edenler dünyanın için etmişler bana sorarsan. Canını okumuşlar. Bazen iyi bir şey yapıyor gibi gözükseler bile o an içerisinde. Daha sonra bunun aslında bir felaket olduğu anlaşılmış. Milyonlarca Alman'ı Nazi bayrağı altında birleştiren şey de biz bilinciydi. Yani insanlar biz dedikleri anda bu arada dünya insanları olarak biz demiyoruz onu hemen anlıyor ben bunu kime söylersem. Bizimkiler yani biz bir ayrı bedeniz ve biz oluştuğu zaman hemen bir öteki oluşuyor bir bilmem ne oluşuyor ama bu bizim içinde eriyen insanın en önemli vasfı. Daha önce de konuştuk bu soruyorum da Hemen ölü veriyorlar bir şey için. Yani direk direk ölüyorlar. Yani ben fikir için ölüyor, ülke için ölüyor, bir şey için ölüyor. Mesela biz içerisinde ölmek çok kolay. Ama ben deyince yaşayan ve yaşatan insan başlıyor. Yani beni görmeye başladığınızda bir birey olarak ben, bir insan olarak ben. O toplum içerisinde bir fail olarak ben, bir etken olarak belki bir potansiyel kötülük, gölge ya da karanlık tarafa sahip olan ben. Bunların hepsinin farkındalığı kişinin kendi iç yolculuğuyla ancak mümkün olduğu için işte böyle insanlar bene yöneldiğinde aydınlanma başlıyor. Biz de aydınlanma olmuyor. Sürüler aydınlanmıyor. Kalabalıklar böyle ermiyor. Öyle bir şey yok. Kalabalıklar takip ediyor. Kalabalıklar yönergeleri izliyor ama ben demeye başlayan insan bu Günümüzde ne kadar aşağılanan bir ifade de olsa kendisini fark etmeye başlıyor. İhtiyaçlarını, sadece güçlü yönlerini değil zayıflıklarını, diğerlerine nasıl bağlı olduğunu, ekosistemdeki yerini bunların hepsini parça parça anlayabilmek ben bilincinden geçiyor. Biz çoğu zaman daha ulan ben neyim diye soramadan bir bizim içinde buluyoruz kendimizi. Hürra babalar uçurumdan aşağı deseler gidiyoruz. Ve bu insanlık tarihinin en büyük felaketlerinde müsebbibi onu da bu vesileyle belki egodan kurtulmak isteyen arkadaşlara hatırlatmak isterim. Hocam çok güzel dediniz. Aslında mesele de burada şu. Egodan kurtulmak yerine egoyu bilmek aslında mesele. Be beni bilirsem kime ait olmaya çalıştığımı, hangi grubun içine dahil olarak o bendeki, egodaki eksikliği tamamlamaya çalıştığımı da görebilirim. Ben sana bunun bir ileri aşamasını söyleyeyim. Mesela bizim kültürde, dilde, günlük hayatta nefsi öldürmek diye bir terim evet. vardır. Hı hı. Şimdi bu tabii ne konuştuğumuzu çok bilmediğimiz misin nefis Arapça aslında can demektir. Can. Yani bizim o yeme, içme, keyif, üremek falan isteyen tarafımız canımızdır aslında. Dolayısıyla canı öldürmek dediğinde olayın bir anda ne kadar çıkmaz bir yere gittiğini görüyorsun. İntihar etmek demektir bu nefsi öldürmek. Halbuki bizim kültürde adına nefsi öldürmek dediğimiz şey nefsin isteklerini yok saymak değil, onu görmezden gelmek değil. Ona amaca giden yolda hakim olabilme becerisini geliştirmek. Nefsini kendine bir araç yapabilmek. Yemek için yaşamakla yaşamak için yemek arasındaki farklılık var ya işte bunun ayırdığına varabilmek. Şimdi bugünün insanı yemek için yaşıyor. Şurada da şunu yiyelim, bir de böyle yapalım, bir de şu Ya bu niye böyle? Zevki maksimize etmek. Artık beslenmek yani vücudun hayatiyetini sürdürecek gıda alımı amaç olmaktan çıkmış. Yerine o başka bir, şey, bir ritüele dönüşmüş yani. Dolayısıyla yaşamdaki sıralamalar değişmiş. Bu bizim kültürdeki tabirle nefsinin sana emretmesi ve sana her şeyi yaptırması. İşte biz de bu. Nefsi Emmarı emreden nefis diye geçer mesela bizim kültürde. E şimdi böyle baktığında nefsini öldüremezsin ki kelimelerin anlamlarıyla yani nefs olmadan yaşamak mümkün değil. Mesela nefsi amacına göre kullanabiliyorsan o yemek, o cinsel haz, o açlık, o susuzluk, daha büyük olana olan arzu, daha yüksek olma isteği bunların hepsini nefisten gelen şeyler. Mesela dominasyon, baskın gelme, güç yer arasında üstte olma arzusu bunların tamamı nefsani istekler diye kodlanır. Ve bunlar aynı zamanda bir insanın kendi içinde yükseliş basamaklarında da araçlardır. Sözün özü, derin mevzuları burada bir soru yorumda çözümleyecek değiliz ama insanın dramı kendisinde var olan ekipmanın nasıl kullanacağını unutmuş olmasıdır. Ve bütün gelenekler de bugün bilimde, dün psikolojide, daha evvel kadim bilgelikte bize bunu hatırlatmaya çalışır. Senin aslında sistem buna göre. Bak şöyle şöyle kullanırsan daha güzel olur ama tabii günlük hayatın tantanası içerisinde biz bu Galatı meşhurlarla yaşamaya alıştığımız için ya düşün egosunu öldürmeye çalışan insan bugün işte kendini düşündüğünde suçlu hissediyor. Nefsini öldürmenin bir erdem olduğunu düşünen canı bir şey çektiğinde kendini suçlu hissediyor. Halbuki insan böyle bir varlık değil. Canı çeken, isteyen, arzulayan, eksiği olan ve bununla büyük olan bir canlı. Yani bu sayede büyük olan bunların farkına vardığında biraz inşallah bak Gaziantep'te mümkün değil. Hemen gözüm takıldı. Hatay ve Gaziantep'i görünce baklava ve künefe. Gördünüz şey hemen anladım. yemek kokan yerleri. Yani. Baklava <gülüyor> ve künefe eski aşklarım bunlar benim. Görür görmez tanırım. Her ne kadar yaklaşık 3 senedir neredeyse toplam 2 ya da 3 kere yemişimdir. Bu arada geçenlerde gerçekten vücut nasıl alışkanlığı kaybetmiş ya. Hediye... Yani söyleme ayıp şöbet getirmişler ofise. Kimse yememiş o da elimde patladı. 2-3 tanesini eve getirdim. Yani bir akşam 2 tane yiyecek oldum. Yemin ediyorum 3 gün ayarım kaydı. Yani. Uykularım falan kaçtı. Çok e, şükür e, arkadaşlar tatlıyı bırakın. yani Devamlı yenecek bir şey değil.